Armaristan e, tekneye bindik şu anda dalışa gidiyoruz. Evet. Bu arada o <gülüyor> Merhabalar, herkese selamlar. Benim de kanalıma bekliyorum. Belki çok evet, ilgi çekmeyecektir ama teknoloji kanalı olduğum için. Herkeslikle <gülüyor> asıl sizin ilgi çekecektir çünkü sosyal medya odaklı bir iş yapıyoruz. Mağruptan fotoğraf, video, şey, fotoğraflar, videolar. O zaman bunların her şey inanılıyor. Nasıl daha da. iyi fotoğraf, nasıl daha iyi video çekilir? Kesinlikle Kendisi benim idolümdür. Yani Eyvallah, söylesem çok teşekkür ederim. Başarılı olan benim idolüm. Şimdi biz bugün dalış yapacağız arkadaşlar. Eee Aven Camp'ın çok güzel bir etkinliği bu. Etkilenen bir tanesi. Kaç koyduğunu söyle, daha söylemediler ama. Yok. İki hmm. defa diye hatırlıyorum iki tane. Koyda ayarı çok ekip dalış yapacağım. Daha önce sen dalmıştın değil mi? ya yani bir buçuk öyle söylüyor. Birisi tamamen çok bilir diye bir türsüz dalışta. Ee, senin, ben de bir kere daldım, Kaş'ta daldım. Onda da bir şey dalırmışım. Benim ilk dalışımda Serkan Keskin var, ile İsmail abi. O da dalış hocası. O daldımıştı beni. O yüzden böyle değişik bir deneyimdi. Ama benim su altı ile ilgili bir fobim de var aslında. Böyle yani. normalde de denize girip falan suyun altına bakamam. ama bakalım değişik olacak ama. Ben de merakla etliyorum çünkü Marmara Karis'in biliyorsunuz ki Türkiye'deki en güzel su altı imkanlarını sunan yerlerden bazıları. Biz de i̇şte bugün onları deneyeceğiz. Gör belki şu anda da birkaç tane bir görüntüde koydum zaten. Görüyorlardır ve bundan sonra da bütün o prosedürü size göstereceğiz. Yani bir dalış e, teknesiyle çıktığınız zaman neler sizi nasıl bir oryantasyon eğitimi alıyorsunuz gibi şeyler de olacak. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ozan'a hem de kanalıma. Görüşürüz. Görüşürüz. Havayı ağızdan alıp ağızdan veriyoruz. Bundan anlamadığınız bir şey var mı? Suyun altındaki temel işaret... Şimdi dalış için ilk noktamız olan Cennet Adası'na geldik. Burası yaklaşık bir 20 dakikalık yolculuktan sonra ulaşacağınız bir yer. Burada rifler var. İşte yaklaşık bir yarım saate yakın burada bir antrenman dalışı yapacağız. Hemen zaten az önce izlediniz bir oryantasyon eğitimi aldık. Bir 10 dakikaya yakın işaretler, neler yapmanız gerekiyor ve yüzmeyi bilip bilmemeniz önemli değil. Direkt eğitimlerle birlikte dalıyorsunuz ve onlar sizi her türlü yönlendiriyorlar. Birazdan zaten su altında da görüşürüz. Aven evet, kapla yapılacak faaliyetleri izleyeceğiz. <gülüyor> Burun geldik. da çok iyi oldu. Evet, Nefesim nefes alamıyorum. <gülüyor> evet, bugün gayet güzel bir koya geldik. Köye geldik. Köy, Cennet <gülüyor> Cennet adasında Adası güzel bir e, suyun içinde dalış yapacağız eğitmenlerimizle birlikte. Dediğim gibi ben daha önce bir kere dalmıştım. E, gayet heyecanlıyım o yüzden. Bir önceki de çok güzel deneyimdi. Okey. Okeyiz. Evet, şimdi artık su altında görüşürüz arkadaşlar. Görüşmek üzere. 10'den sonraki e, turumuzun devamında Keçi Adası'na geldik Burada dalış yapacağız yine değil mi? Burada da ikinci tabii. dalışımızı yapacağız Bu da aynı sürüyor değil mi? 20-25 dakika falan 20-25 dakika sürüyor Bu arada şöyle bir şey söylerim Eğer buraya bireysel olarak gelmek yani gelecekseniz 150 TL karşılığında tüm gün boyunca bu teknelerde Hem geziyorsunuz hem de iki defa dalış hakkınız oluyor Bir de yemek Bir de yemek tabi içinde bunun Yani bence çok iyi fiyat Hem yemek hem dalış Olan. Denemek lazım. Şimdi birazdan da Keçi Adası'ndaki su altı dünyasıyla sizi baş başa bırakacağız. Eğitmen. <gülüyor> Evet şimdi gezimizi yaptık Tekne turunda çıktık Dalışımızı yaptık ama Marmaris'te anlatmamak olmazdı Bundan sonraki bölümde de Marmaris'in sokaklarını, kalesini Ve diğer bütün gezecek yerlerini satılatacağız Şu anda e teknelerin Bulunduğu sahil kısmındayız İç noktaya doğru gidiyoruz Evet şimdi Marmaris'teki Marina bölgesine geldik. Arkamda da buranın simgesel heykellerinden ahtapot heykeli var. Bir anlamı yok bildiğim kadarıyla. Sadece burayı güzelleştirmek için adını bir konulmuş bir heykel. Ee, burası... Ee şehrin en canlı bölgelerinden bir tanesi. Şu anda pandemi sürecinin dolayı bütün klublar kapalı olduğu için halk burada daha çok geziyor, tozuyor. Restoranlar, alışveriş yerleri, kafeler, barlar her şey burada. Zaten gördüğünüz gibi arkamda bütün yatlar sıralanmış. Ee, geldiğiniz zaman akşam yemekleri için tercih edebileceğiniz bölge burası. <Gülüyor> Ve evet, şimdi Marmaris sokaklarındaki yolculuğumuza başladık. Burası tipik Ege kasabalarına andıran bir old town yani eski bölgeye sahip. Yine bembeyaz ya da yörelerin taş mimarisiyle yapılmış evlerin yanında. Rengarenk pervazlı evler, o bir muhteşem begonyaların açtığı pencereler, sokaklar, sokak hayvanları her şey var burada. Mutlaka gününüzü geçirmeniz gereken yerlerden bir tanesi. Ee, bayağı bir merdiven var, <gülüyor> dik bir kale. Yani kalenin bulunduğu yere doğru çıkıyoruz bu arada. Bu saatte kale kapanmıştır ama biz o en azından manzarayı görmek için çıkıyoruz. Biraz artık görüntülerle baş başa bırakalım sizi. Şimdi biraz Marmaris'i anlatalım. Marmaris bildiğiniz gibi Türkiye'nin en ünlü e, turizm cennetlerinden ve burası daha çok İngiliz ve Rus turistlerin tercih ettiği yerlerden. Özellikle İngilizler buraya çok daha tercih ediyor. E, yani geçmişini ilk ismini söyleyelim. İk ismi Caria isminden geliyor Marmaris'in ismi. Bu bölgede Mısır, Astur, İyon, Dor, Pers, Makedon, Suriye gibi birçok uygarlıkların eserleri var. E, tarihi bölgeleri biraz daha şehir dışında daha çok yangınlaşmış ama yine merkezinde de gördüğünüz gibi şu anda altında olduğumuz Marmaris Kalesi var. E, burası her mevsim gelebileceğiniz bir yer ve özellikle Eylül ve Mayıs aylarında burayı ayrıca bir tavsiye ediyorlar gelmeniz için. Onun dışında e, bölgede butik otelcilik yani bu, şu anda olduğumuz Old Town kısmında butik oteller yaygın. E, buraya gelip konaklayabilirsiniz ya da İçmeler bölgesindeki lüks otellerde de konaklayabilirsiniz. Bununla ilgili vereceğim başka bilgi yok, biraz da artık gezdiğimiz yerleri anlatmaya devam edeceğiz size ama en az bir yarım saat, bir saat bu eski bölgede gezmenizi tavsiye ederiz. Bu arada şu anda yazın Temmuz ayı olmasına rağmen gerçekten hava çok güzel, hani öyle aşırı bir sıcak da yok. Ve sular, yani denizin suyu da gerçekten çok güzel. Marmaris artık yani bilmeyen yoktur ama bir de bizden dinleyeni istedik. Şu anda Marmaris'deki Castle yani Marmaris Kalesi'ne çıktık arkadaşlar. Ee, burası gerçekten muhteşem bir manzaraya sahip. Sağlı sollu iki defa yani iki tane o su kısmını görebiliyorsunuz. Ee, o adacın daha sonra yarım adanın çıktığı kısmını görebiliyorsunuz. Ee, manzara gerçekten mükemmel. Burada oturup keyifli vakitte geçirebilirsiniz. Şu anda olduğumuz yer bir kafe. Marmaris koyu karşıda gördüğünüz yer. Bu tarafta Marila bölgesi. Şu anda olduğumuz yerde Marmaris'in meşhur Barlar Sokağı arkadaşlar. Malum pandemi sürecinden dolayı şu anda hepsi kapalı. E, açamıyorlar, yasak var. Ama pandemiden önce, ben buraya birkaç sene önce geldiğim zaman hatırlıyorum. Burada insan yüzünden yürüyecek yer. Yani ime atacak bir yer bulamazdınız her yer. Tıklım tıklım insan kaynıyordu geç saatlere kadar ve çok çılgın eğlencelerin yapıldığı yerler. Yerli yabancı, herkes buraya akıyor geceleri. E, hatta Türkiye'nin de en ünlü gece hayatı merkezi olduğu söyleniyor. İşte şu anda durum bu şekilde.